bakın ne kadar terbiyeli bir çocuktu. Uçtuk geldik. Fakat ondan sonra kumanda onda. Bir gün evvel gösteride yaptığı gibi halçak uçuşlara bir başladı. E, ciğerlerim duruyor mu diye merak ettim inişte. Geldik. İşte şilt verdiler. Şilt de burada. Şilt verdiler. Şilti verirken Mark'ın söylediği tonu, tonuyu kaptan attı. Uçuşta genellikle ondaydı dedi. Bir şey var Ali Öz, Özgür mıydı? Ali Özgür o anons ediyor. İşte Necmişen atmıştı ona bilmem ne filan. Ben utançamda kız arıyorum. Sonra işte açık arabada bir salkı selamlayarak geldik. t altı hikayemiz böyle. Sonra ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Yayınlandı o. Tolga'nın sitesinde yayınlandı. 53 yıl sonra sevgiliye kavuşmak diye. Orada bir şey ifade ettim ben. Herkes zanneder ki... ...özellikle günlük yaşamın içerisinde olmadığı için... ...havacılık zannederler... ...Murat arabayı kullan, Mercedes'i kullan. Halbuki harp pilotu... ...akrobusu pilotu, airline pilotu... gösteri pilotu, ayrı insanlar... Top ayrı eğitimleri olması gereken insanlar ve orada bunu bir kere daha tattım, bir kere daha gördüm. Bunu da yazdığım 50 yıl sonra, 53 yıl sonra Sevgiliye Kavuşmak yazısına böylece koymuştum. Ben biraz daha askeri kariyerinize dönmek istiyorum. Hangi askeri liseyi bitirdiniz? Kaç yılında harp okulundan mezun oldunuz? Biraz da askeri havacılıkta da Evet, biraz daha filmi geriye saralım. Evet. 1958 yılında askeri hava girdim. Hava kuruluşunun ikinci yılıydı. Çok çalışkan olduğum için 3 yıllık liseyi 4 yılda bitirdim. Ve burada da ilginç bir hikaye var. bakın. Bunları e, İnsanların bilmesinde kader, bizim neler yazdığını bilmesinde yarar var. Ben tek tarih dersinden o zaman olgunluk denilen olgunluğa kaldım. O ilk kaldığım sene asker liseden mezun olurken ağacılık muayenelerini, uçuş muayenesini kaybettim. Gözler. Sonra olgunluğa girdik. Olgunlukta tekrar tarihi verdim. Mezun olurken bir daha uçuş muayenesini oluyoruz. Çok vicdanlı bir göz doktoru geldi ve muayeneyi kazandım. Harp okuluna uçucu olarak, uçucu sınıfında gittim. Harp okulunda da çok çalışkandım. 217 kişiden 215. olarak mezun oldum. Bunları özellikle söylüyorum. Biraz sonra enteresan şeyler söyleyeceğim. Sonra harp okulunu bitirdim. Biraz evvel anlattığımız T-6 hikayesine geçtik. O bitti. JET eğitime gittim. JET eğitimde T-33 uçacağız. Bir hoca verdiler. O sene mezun olmuş. 1960'lı. İsmini söylemeyeceğim onun da. Uçuyoruz. Bu ne biçim dönüş? Böyle dönüş olur mu? Diyor. Ben kumandayı ellemiyorum halbuki. Kumanda ondayım. Kumanda vermiyor. Bir gün yine böyle son yaklaşma dönüşünde böyle bağırırken ellerimi kaldırdım. Demek, kumanda ben dedi ki siz de ne bağırıp duruyorsunuz dedim. Küfür bana. İndik. Paraşütleri aldık. Su birikintisi var arada. Bir tarafından ben yürüyorum bir tarafından o. Ben de ona küfür ettim. Bunlara özellikle yeni genç pilotlara anlatmak istiyorum. Gittik. Ben diyorum tamam bizim hayatı bitti. Gittik. Bana normal fiş doldurdu. İşte şunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. Çıktık. Hiçbir şey konuşmuyoruz. Ertesi gün bekliyorum gelecek. Kontrola verecek diye. Bana başka bir hoca geldi. Cumhur Asmark'ı. O da altmışlı, O da yeni. Benden 13 ay büyük. Onla çok iyi anlaştık. Çet eğitimi de iyi bir dereceyle bitirdim. Sonra kura çekiyoruz. Kura, kura çekilirken iyi bir yeri çekmişse herkes alkışlıyor. Ben de çektim. Erhaç 182 kilo dedim. Baktım çıkmıyor içeride. Kimse alkışlamıyor. Ben İtalya zannettim Erhaç deyince. Meğer Malatya'ymiş. Oradan hocalardan bir Malatya, Malatya dedi. Yıkıldık tabii. Malatya'ya gittim. Malatya'da çok iyi bir filoya düştüm. Çok kalender insanların oldu. Mesela F-84'e intibak hocam müthiş bir hocaydı. Tandoğan Doğan Kaçmağ'ı uçuşa gideceğiz. Bana şöyle bir briefing yaptı. Şimdi tayarıya bineriz. Ben kalk dediğimde çeker, kalkarsın. Sonra nasıl olsa inersin dedi. Böylece E80'lerde başladık. Filo komutanımız da çok iyi bir insandı. Çok çabuk Arvazır olduk. Devre arkadaşlarımızdan 6 ay önce Arvazır olduk biz. E, Erhaç üstü uzak olduğu için genelde üstte yatıyor. Bol bol uçuyorduk. Sonra sonra Hemen 69 senesinde, 1969 senesinde uçuş öğretmeni yaptılar beni. Uçuş öğretmeni yapar yapmaz da Konya 3. Anaceli'te üstüne, 6 Bambardomu'nun okuluna öğretmen olarak atadılar. Orada da ilginç hikayeler var ama… F-84F'e devam. F-84 zaten başka uçak doğrudur yoktu. F-100'e değmen, üst değmen falan vermiyorlardı o zaman. Orada da ilginç hikayeler vardı. Belki e, ismini hatırlayacaksınız. Yavuz Alıcı. Oğlu da şeydir onun. Kaptan pilot. Kaptan pilot televizyoncu oldu. Yavuz Alıcı ve ismini vermeyeceğim. Başka iki öğrenci düştü ilk defa. Bana. Birisinin dosyasında bu pilot olamaz yazıyordu. Ötekinde de çok başarılı yazıyordu. Yavuz Alıcı da çok başarılı yazıyordu. Filo komutanı çağırdı beni, dedi ki, bu adamı uçuştan ayır dedi. Efendim, jet eğitimde pilot olunur ben burada, araba hazırlık eğitimi yaptırıyorum. Yaparsa niye ayırayım? Ayıracaksın, ayıracaksın dedi. Bir şey demedim. Ve sonunda Yavuz Alıcı, overconfidence olmasın diye ikinci olarak, bu uçuşta uçamaz dediklerini de devre birincisi olarak oradan mezun ettim. Tabi filo komutanı beni çok sevdi oldu. Arkasından bir olay daha oldu. Gene bir menfi kontrol verdiler. O da meşhurlardandır. Ama ismini söylemeyelim. Bunu dedi uçuştan ayıracaksın. Efendim? Yaparsan nasıl ayırır? Ayıracaksın, ayıracaksın dedi. Gittik. Neyse, briefing yaptık. Piste girdik. Tam kalkacağız. Kule... Atladınız mı dedi. Evet atladılar paraşütle dedi. Biz gazları geri kestik. Bekliyoruz şimdi. Şimdi iki paraşüt açıldı. Etraflarında dönüyorum. İniyorlar. Bir T-37 tayarısından birden çıkamayıp iki kişi atladı. Bir diğer uçakta onları takip ederek indirdi. Yere indiklerini gördükten sonra Kule kalkış serbest dedi. Kontrolü aldığım arkadaştan bir ses kalkacak mı hocam? Elbette kalkacağız dedi. Kalktık. Hareketlerin hepsini yaptı. Ben onu da müspet olarak kontroldan çıkardım. İki gün sonra emir subayı yollarına gidiyormuş. Emir subayı istiyorlar. Beni teklif etmiş bir komutanı. Komutan çağırdı. Beni çok beğendi. Ben hem uçuş öğretmenliğine hem emir subaylığına devam ettim. Üç yıl orada emir subaylığı ve uçuş öğretmenliği yaptım. Sonra Eskişehir 112 filo atlattım. Füze. Füze. F100 e. O arada füze de zaten filo da yeni efüze geçiyordu. efüze atandım. Öğretmen olduğum için hemen öğretmenlik. Öğretmenler devam. Eskişehir'de 1975 yılına kadar kaldım. 75 yılında F4'e geçilirken beni F4'de anladılar. Niye, niye almadılar biliyor musunuz? Kırım'ı olmayacak dediler. Benim kırımım vardı ama nasıl bir kırım biliyor musunuz? Anlatın. İki tane kırımım var benim. Birincisi şöyle. Öğrencileri F-84'te olduğumuz için iki uçak kolda geliyoruz, önden indiriyoruz. O indikten sonra da biz ya kısa tur çekip ya emniyetli arkasından iniyoruz. İkili iniş yapıyoruz. Baktım emniyetli iniş. Kısa tur çekmedim. İndim. İner inmez 700 fit gitmişiz. 90 derece döndü tarih. Toprağa çıktık. Uç Emniyet Subayı geldi. Telaşlandın, direksiyon verdin dedi. Hayır efendim şöyle böyle derken bana yüzde yüz kırım verdiler. Öyle gitti. Kazanın nedeni? Kazanın nedenini anlatacağım. Benden bir hafta sonra bir uçak daha aynı şekilde çıktı. Kazanın nedeni balatalar patlıyor. İki balata birbirinin arasına sıkışıyor. 90 derece döndürüyor tabii. Ama benim kırımımı kaldırmadılar. Kırım üstüme kaldı. Ben de o zaman kendimi savunmayı bilmediğim için kutu kuzu kırıma razı oldu. Sonra gene Konya'da, Konya meydanı çok yakındır atış sahasına. Atış için dörtlük ol, iki öğrenci, iki öğretmen atış yapıyoruz. Alçak sahibi ya top atışında 50 fitte motorum durdu. Hemen çektim 7000 bin işte çıktı tabi tarih. 420-360 yahu 360 surat vardı. 7 bin işte çıktık. Ters tarafa döndüm. Paternin ters tarafına. Ters tarafında da meydan var. Şimdi normal olarak atlamam lazım. Meydana bakıyorum yakın görünüyor. Atlayacağım yere bakıyorum tuğla ocakları var. Sonuçta ben atladım atlamazdım derken filan atlamaktan vazgeçtim. F-84'ün kitabında olmayan durmuş motorla iniş yaptım. Durmuş motorla iniş yaptım. İnişin son safhalarını anlatayım. Şimdi tam kart kanalı dediğimiz bir emerjans kanal var. Oraya attım. Kuleden ses yok. Hiç. Telsizim yok. Kalkışımızın ters tarafından da inişe gidiyorum. Tam son yaklaşmaya geldim. Bir nakliye tayaresi piste girmek üzere. Onun burnunun ucundan geçtim. Kumandalarda kilit dedi benim. Artık duaya kaldı. Hiç i̇şte dua ederek pistin ortasına düştüm. Sap sağlam durdu. Evet. Birinci yüzde %100 pilotaj vermişlerdi. İkinci kırımda Durmuş motorla iniş yaptığım için şerit rozetle ber, şey yaptım, tartif ettiler. Ben şeyde diyorum ki bu şerit rozet beratını verirlerken vallahi ben korkudan atlayamadım. Tuğla ocaklarına düşmeyeyim diye mecburen diyor Ha ha ha şaka yapıyor şimdi. Durmuş motorla. Bu kırımlarım da böyle. F4 olmayınca bana dediler ki nereye tayin olmak istersin. Pacanağımda Çiledeydi, O da, ya diye gel diye Dedim, Çile. Bu arada bir şey daha anlatayım. Bu hani dört de liseyi bitirip 217 kişide, 215. mezun olmuştum ya, yüzbaşı olurken devre yedinciliğine yükselmiştim başarılarımı edemeyim. 217'den 7'ye çıksın. Akademik hayatla çalışma hayatı farklı evet. başarılar, evet. farklı şeyleri ortaya koyabiliyor. Ben buna diyorum ki masadakilerle sahadakiler farklı çalışır. <gülüyor> Doğru diyorsunuz. Çiğli'ye oldum. Çiğli'de de sonradan gidenleri kan kabul etmiyor. Organ nakli gibi. Organları kabul etmiyorlar. Beni yağ verdiler. Filolarda kıdemli geldim. Benden kıdemsiz kol komutanları var. Filo komutanlığı da yüzbaşı olmuyor. Karargâhta çalışmaya başladım. Burada da ilginç bir iki hikaye var. Bir tanesini anlatayım. Şimdi kurula çıkanların raportörlüğünü yapıyorum. Önce hocayı dinliyorum. Sonra öğrenciyi dinliyorum. Raporu yazıyorum. Kurula giriyoruz. Takdim ediyorum. Sırayla hocayı ve öğrenciyi alıyorlar. Hocanın biri dedi ki, ya dedi, yüzbaşım dedi, bu öğrenci dedi. Daha dedi, tonoyu anlatırken kusmaya başladı. İlginç dedim, ya bu nasıl şeydir, olur mu filan. Neyse, bunu raporuma yazdım ben. İçeride söyledim, içeride dediler, kurulda da, ya olmaz öyle şey falan dediler. Öğrenci girdi içeri, oğlum anlat bakayım tonoyu dediler, çocuk kusmaya başladı. Nasıl bir psikolojik etki varsa üzerinde. Bu, bu kadar enteresandır şeyler. Şey, şey sormak isterim ben. Çin'de de görev yaptınız. Uçuş öğretmenliği. Hem askeri hem sivil anlamda. Herkes pilot olabilir mi? Öğretmenin faktörü ne kadardır? Tabii ki askeri, sivil farklı bir cevap çıkar ama. Herkes pilot olamaz. Ama bu oran nedir biliyor musunuz? Binde küsurdur. Yani öyle yüzdelerle ifade edilmez. Pilot, ama askeri pilot mesela. Örnek vereyim. E, bu psikomotor testler çıkıncaya kadar askeri pilot olma oranı Harbuklu'ndan mezun olanlarda yüzde otuz üçtü. Yüzde yetmişlerin üstüne kadar çıktı bu. Tabi o zamanki uçaklar da çok farklıydı. İşte şu gördüğünüz T-6'da Taksi yapmak, pulla yapmak bile bir marifetti. Önünüzü göremezsiniz. Doğ 45 böyle, 45 böyle. Bunu öğreninceye kadar zaten uçtan ayrılan oluyordu. Şimdi gelelim diğer kısma. Amatör pilot olmak. Amatör pilot olamayan bence milyonda birdir. Bir tanesini örnek anlatayım hemen. Daha önce aşağıda konuşmuştuk. Geldi bir. Vatandaş, ben uçacağım dedi. Attık boyu 1.50. Pedallar ayağa yetişmiyor. Dedi ki fabrikalar mı? Feda edeceğim, ben uçacağım dedi. Herkes normal 10 saatte, 15 saatte yalnız kalır. 50 saatte yalnız kaldı. Ama uçtu. İşte sizin sorunuza cevap. Herkes pilot olur mu? Hangi pilot olur mu? Harp pilotu olur mu? Akrobüs pilotu olur mu? Airline pilotu olur mu? Şimdi oradan da bir örnek vereyim. Airline'a 50 tane sivil aldılar. İlk defa. Bunlara Yugo falan diyorlardı. Yugoslavia'dan gelenlere. Bunlardan bir tanesi uçuştan ayrılmış. Geri kalan hepsi geldi. O zaman birinci sivil havacılık sempozyumuna Türk Turkayollarımdan temsilci olarak gitmiştim. Bir şey sundum. Ee, nasıl seçtiniz bu 50 kişiyi? Neden Yugoslavyayı seçtiniz? Neden Anadolu Üniversitesi değil diye? O zaman demişlerdi ki, parayı bastırsın, uçarsın demişlerdi. O zamanki uçaklar da, mesela ben şeyde de, İrlanda D.C. 9'la başladım. Her şey hemen hemen manuel, analog, dijital hiçbir şey yoktu. Şimdiki uçaklarda bakıyorum uçuş defteri bile yazmıyorlar. Uçuş defterinde uçak yazıyor. Dolayısıyla ne pilotu olacaksın, nasıl pilot olacaksın, ne yapmak istiyorsun? Bunlar önemli şeyler. Bu soruların hepsinin karşılığı var. Harp pilotu olmak için bir defa... Şimdi çok büyük bir yanlış yapılıyor. Bunu da pas geçmeyelim. Harp pilotu sadece uçağa uçuramadan demek değildir. O nosyonu alması lazım. O dayanıklılığı alması lazım. O mantaliteye ulaşması lazım. Şimdi ne yapıyorlar? Dışarıdan, üniversiteden alıyorlar. Harp okulunda ne yaptıklarını bilmiyorum. Asker liseden ne yaptıklarını bilmiyorum. Bakın çok enteresan bir şey daha var burada. Kol uçuşu hava kuvvetlerinin ana uçuşlarından bir tanesidir. Eğer önünüzdeki lidere tapacak kadar inanmıyorsanız o kol uçuşunu yapamazsınız. Bunun hem çarpıcı örneği de Amerika'da Blue Angels'lar vardır. Liderlerine o kadar inanmışlardı ki 9 tayarıda daha beraber çarptılar. Eğer <gülüyor> lideriniz iyi değilse o uçuşu yapamazsınız. Eğer liderinize inanmıyorsanız o uçuşu yapamazsınız. İşte bu nedenle asker risali olmak, harb okulunda dört yıl okumak, uçuş okulunda bu, aynı karavanadan yemek yemek, aynı yatakhanelerde yatmak, yani aynı ruhu, aynı düşünceyi taşımak çok önemli. Bunun üzerinde niye durmadıklarına şaşırıyorum. Öğretmenin rolünü biraz daha anlatayım. Aa, öğretmenin rolünü anlatayım. Benim uçuştan ayırdığım öğrencim yok denecek kadar az. Korgun Bacan hiç yok hepsi. <gülüyor> Zeki Diker da uçuştan ayırdığı adamı. Şimdi uçuşu ben kulüpte şöyle tarif ediyorum. Uçuş manuel bir şey değildir. Uçuşun ana faktörü psikolojiktir. Hemen burada bir hikayecik daha anlatayım. Çili'de öğretmenlik yaparken T34'lere takviye olarak gönderdiler. T34 ilk başlangıç uçuşudur. Bir gün uçuyoruz bir öğrencim, ya çocuk tutuk, bir türlü açılmıyor. Ben de benzin onu yani uçuracağım. Çaresi yok. Oğlum dedim. Neden? Tutuksun. Neden? Yani nazariyatın iyi, her şeyini? Hocam dedi, siz çok iyi insansınız dedi. Ben ondan uçamıyorum dedi. Allah Allah, nedir dedim. Ben kötü bir şey yaptım, babam beni döver, küfür ederdi. Siz dedi, bana dedi, çok iyi davranıyorsunuz. Onun için yar dilekçe vereceğim dedi. Bir sorti daha uçalım, ondan sonra dilekçe verirsin dedi. Ertesi gün uçuşa çıktık. Ben buna bir bağırmaya başladım. Sanki o değil de başka bir çocukmuş gibi. Pilot kadar uçmaya başladı. O Başta dönüyorum. Uçuş psikolojiktir. Uçuşun başka bir tarifi de. Beş duyunun algıladığı her şeyi beyinde değerlendirip, kas eklemlere aktarıp uçuş kumandalarına aktarmaktır. Bu beyni uçuşa motive edemezseniz uçuramazsınız kimseyi. Bakın bir hikaye de anlatayım. Genetik 34'te ben F100 öğretmenliğinden geldim. Sonuçta pilotaj eğitimini almış bir adama uçuş öğretmeni işim. Bir öğrencim var. Geliyoruz her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Pisti çapraz karşılıyor. Yani bunu nasıl tarif edeyim? Pisti karşılayamıyor. Arkadan soyundum. T-34'e uçuyoruz gene. Şöyle şey yaptım. Ee, öne bir baktım. Bükülmüş böyle bir tarafa. Öyle oturuyor çocuk. Tamam oğlum dedim. Sen hiç pozisyonunu bozma. Park yerine gittiğimizde de hiçbir şeyini çıkarma. Ben sana söyleyene kadar zor dedim. İnişe gittim. Park yerine gittim. Kanadın üstüne çıktım. Bir baktım. Paraşütlerin kasık bağları var, omuz bağları var. Hepsi bir yere toplanır, göbekte toplanır. Bu kasık bağını omuz bağına bağlamış, düzelemiyor çocuk. Düzelemediği için yandan bakıyor böyle. Yandan baktığı için pisti şapraz karşılıyor. O zaman dedim ki ya sen hoca değilsin. sen de hocası olmaz. Evvela bu çocuklar uçuşa ilk defa başlamış, paraşüt giymeyi öğreteceksin. Hocanın fonksiyonu olur. Şöyle tarif ederiz biz iyi hocayı. Karşıdan bir öğrenci gelirken fermanının açıklığı, yürüyüşü hocasına benziyorsa o hoca iyi hocadır. Rol model olmak çok önemli. Eğer rol model hoca iyi ise öğrencinin üzerindeki etkisi çok fazla olur. Öğretmen etkisi bu nedenle çok fazladır uçuşta. Bir de bir soru sormak istiyorum. Bir sürü genç e, izleyicimiz takip ediyor bizi. Çoğu pilot olmak istiyor ama sivil, ama askeri. Ne yapsınlar pilot olmak için? Nasıl kendilerini geliştirsinler? Onlara da böyle bir yılların havacısı olarak bir öğütler sizden dinleyelim. Geçici bir şey söyleyeceğim şimdi. Önce şok olacaklar. Sonra da nasıl olacağını söyleyeceğim. 25 bin uçak ground edilmiş. 250 bin tane pilot açıkta. Onun için en az 5 yıl pilot olmasınlar. Aç kalırlar. Onun dışında eğer pilot olmak istiyorlarsa bir defa gönülden inanacaklar. ızdıraplı olduğunu. Pilotluğu böyle göründüğü kadar, erlen pilotluğu da dair göründüğü kadar keyifli değildir. 26 saat misal yaptığınız olur. Hangi meslekte tuvaletin gelip de tuvalete gidemediğin olur? Hangi meslekte bir yudum su içeyim deyip de bulamazsın? Askeri pilotlukta bulamazsın. Size bir hikaye, kabahatim olan bir hikaye daha anlatacağım. 112 filoda eğitim subayıyım. Filolarda cuma günleri verilen uçak sayısı kadar uçakla muadil hedef dediğimiz 10'lu, 15'li kol uçuşu yapılır. Ondan sonra gelinir, meydana taarruz edilir. Ve komutanlar tarafından bu seyredilir. Bir gün bir inat üzerine ben öyle çok içki içen bir adam değilim ama bir inat üzerine sabah kadar içki içtik. Günlerden de cuma sabahı. Füreye giderken kendi kendime kuruyorum. Diyorum ki 12 uçak verirlerse Altı uçaktan sonrası için uçabilecek bir lider filo komutanı var, bir de ben varım, başka yok. Kapıdan girerken filo komutanına derim ki, efendim ben iyi değilim, siz uçarmışsınız. Kapıya geldiğinde filo komutanı, neyse ben hiç iyi değilim, sen uçacaksın. Der. Yapacak bir şey yok. 12 uçaklık kol, Karadeniz üzerinde 1 saat 45 dakikalık bir profil uçuşu var, alçak uçuş. Ondan sonra gelip meydan tanrıcım. Bu içimde en büyük yaralardan biridir. Hikaye daha çok da bu <gülüyor> bir tanrısı. Yazdım uçuşu. Uçağa gittik. En sıcağı aldım. Nefüzle uçuyoruz. En sıcağı aldım. Ter, ter, ter, ter. Pisbaşına kadar. Pisbaşımda en soğuğu aldım. Buz gibi bu kar üfuruyor. Aircondition. Kalktık. 11 uçak arkamda. Karadeniz üzerinde alçakta uçuyoruz. Ben önce dua ediyorum, sonra küfrediyorum. Bu çocukların günah neydi diyorum. Neyse. Bir şeyin yardımıyla, bir gücün yardımıyla o uçuşu bitirdik. Bir daha 9 ay kolonya bile koklamadı. Ağzınıza sağlık. Uzun uzun konuşturduk sizi. Güzel güzel, çok güzel şeyler anlattınız. Hem gençlerimize hem de havacılık tarihimize hem askeri hem sivil havacılığımıza çok güzel bir bakış sundunuz. Bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ben sizi burada görmekten çok mutlu oldum. Havacılar nokta koyabildiğim her an benim için mutluluk anıdır. Sizlere ben teşekkür ederim.